Arkadaşlar Merhaba Biliyorsunuz ProMods'un 1.39 sürümü Yayınlandı hemen ardından ROXN dediğin yeni bir sürümü çıktı 2.8 sürümü bu ücretli olanı Bir de ROXN dediğin Ücretsiz olanı var Ücretsiz olanı da yayınlandı Bunlarla bir kombinasyon Yapacağız şimdi Burada kullandığımız dostlar ProMods var Orta Doğu var İsrail-Lübnan açık sınır Yol bağlantısı var bu e, Med Map, İtalya'da küçük bölge ekleyen bir harita. E, Rus Map. Rus Map'ın iki tane eklentisi Piter ve SZM. E, Promotes ve Rus Map için bir yol bağlantısı var. Bu Kuzey tarafındaki yolları bağlayan bir bağlantı. Türkiye haritası. Türkiye haritası ve Orta Doğu için e, bir yol bağlantısı. Bir de Ro Extended. E, Ro Extended, Promotes 251 ve Rus Map 2.21 için bir yol bağlantısı bu da e, row in İngilizce şehir isimleri. Şimdi arkadaşlar burada e, eksiğimiz bir Kazakistan haritası güney bölgesi haritası ama bunlar henüz güncellenmedi. Ben de onların e, sorun çıkart, çıkartmayacağını bilmediğim için şu anda onları deneyecek vaktim de olmadığı için eklemedim bu kombinasyona. ama. Onların da e, kısa süre sonra 1.39 için yeni bir e, güncellemesi ya da fix çıkar. Onlar çıktığında yeni bir video yayınlayıp onlara da bu kombinasyona eklerim. Promosum bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi 7 tane dosyası var. Bu def dosyasını oluştururken e, Rus map seçeneğinin işaretli olmasına dikkat edin. Ayrıca özel taşımacılık değerleriniz varsa özel taşımacılık değerlerinizi de işaretli olmasına dikkat edin def dosyasını oluştururken ve ondan sonra bunu indirin. Diğerleri zaten paket olarak inecek. O pakette açmanız gerekecek. Ortadoğu eklentisi e, Promotsum. Bu İsrail, Lübnan açık sınır e, dosyası. Bu da İtalya az önce bahsetmiştim. İtalya'da küçük bir alan ekleyen bir harita açık. Rus Map'in 4 tane dosyası var. Rusmap'in iki tane eklentisini indiriyorsunuz. Bu Peter Petersburg'da bir eklenti. Bu SZM Adon yine Rusmap için bir eklenti. Bu Promos'un 2.50 ve Rusmap 2.21 için yol bağlantısı. Bu yol bağlantısı Kuzey tarafında Promos ve Rusmap bağlıyor. O yüzden bunu kullanmanız iyi olur. Çünkü Promos'un yeni şehirlerini muhafaza ediyor bu yol bağlantısı. Türkiye haritası, Türkiye projesi haritası ve Türkiye haritası ile Orta Doğu arasında yol bağlantısı. Raw Extended'in yeni dosyaları dört tanedir bunlar. Paket içinden bir de Raw in İngilizce isimleri çıkıyor. Raw Extended, Promos 251 ve Rusmap 221 için bir yol bağlantısı bugüne. Bunu ayrıca indirmeniz gerekiyor. Bütün bunların linklerini videonun açıklamasında bulacaksınız. Şimdi Promotus'un ücretli sürümü yoksa ne yapacaksınız? E, Raw Extend'in e, free olanı, ücretsiz olanı var. Onu indireceksiniz. Onlar da dört tane dosyadır. Bu dört tane dosyayı yine aynı sırada Raw Extended ücretli sürümün yerine getireceksiniz sadece. Başka yapmanız herhangi bir şey, gereken herhangi bir şey yok. Yani şu dört dosyayı ücretsiz sürümle değiştireceksiniz o kadar. Ondan sonra yine kombinasyonunuz sorunsuz çalışmaya başlayacak. Arkadaşlar haritamıza ve yük ekranımıza hemence bir bakalım. Şimdi haritamız bu. Orta Doğu, Türkiye. Şurada mad map'ın e, küçük eklentisinin olduğu bölüm. Promotes. Raw Extended. E, bu da Rus map. Burada tek eksik olan, şurada güney bölgesiyle, şurada Kazakistan olması gerekir. Bunlar da dediğim gibi yeni sürümleri yayınlanınca bunları da ekleyeceğim. Ama şu anda onların düzgün çalışmadığını bilmiyorum. Kontrol edecek vaktim de olmadı. Çünkü kontroller bayağı uzun sürüyor. Ee, sorunlu bir şey paylaşmaktansa bunu paylaşmak daha iyi. Ee, dediğim gibi güncellemeleri tamamlandığında onları da paylaşacağım. Şimdi yük ekranımıza da bakalım hemen. Oldukça uzun rotalar var. Yani şurada 5000 km diyor. Bu neredeyse 5 saat bir yolculuk demek. 1000 km ortalama 1 saate yakın sürüyor. 50 dakika, 60 dakika sürüşünüze bağlı olarak. Dolayısıyla oldukça uzun yollar var. Yük ekranı bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok bu işi. Şimdi size hemen bir şey daha göstereyim. Raw Extended'de yeni bir bölüm bu. Bununla ilgili bir seyahat videosu ekleyeceğim. Oldukça ilginç yerler var. Yeni Raw Extended haritasında. Evet Arkadaşlar. Bu kombinasyon bu kadar. Burada keyif alacağınız yeni yerler var. O rus mapı zaten de daha evvel denemiş olmalısınız. Rus mapta şu anda 1.39 için ekstra bir yenilik yok. Ama yeni şehirlerin ekleneceği yeni bir sürüm üzerinde çalışıyorlar. Sanırım birkaç gün içinde rus mapında yeni sürümü paylaşılır. O paylaşıldığında ben de videoyu tekrar güncellerim. Yeni bağlantıları eklerim o zaman. Hoşça kalın kendinize iyi bakın sağlıklı kalın arkadaşlar